Evet arkadaşlar 3-1-2019 Perşembe'nin 3. videosu bu arkadaşlar. Ee, bu videoda ilk yarı ikinci yarı için maçlar var arkadaşlar. Şimdi başta şunu söyleyeyim. Bu video diğer videolar gibi değil. Orada tutma ihtimali yüksek. Ee, burada arkadaşlar ilk yarı ikinci yarı oynayan arkadaşlar için yaptım ben bunu. Bu maçları oynamak zorunda değilsiniz. Ben size ilk yarı ikinci yarı oynuyorsanız eğer nasıl sistemi kurmanızı formülü kurmanızı Gerektiğini burada anlatıyorum arkadaşlar. Bunun aynısını yazmanıza gerek yok. Ama takip ettiğiniz maçlarsa aynısını da yazabilirsiniz. Ama ilk yarı ikinci yarı oynuyorsanız bunu yapın. Şimdi burada 3 maç var. İlk yarı ikinci yarı olduğu için 3 maç bile olsa çarpıldığı zaman ganyanları yüksek. Siz bu kuponların altına toplam 18 kupon var burada. 9-9-18 kupon. 2 tane takip ettiğiniz maçları bank olarak hepsine yazarsanız bütün maçları. Ee, şeylere e, kuponları arkadaşlar bu tuttuğu zaman verdiği parayı çok çok fazla artırmanız mümkün üç misli bile yaptığınız dünya kadar para alırsınız şimdi 398 401 ve 405 maçları seçtim arkadaşlar tekrar uyarıyorum bu maçlara oynamak zorunda değilsiniz ben size üç maç seçin diyorum ama sistemi bu şekilde kurum diyorum takip ettiğiniz başları özellikle ilk yarı ikinci yarı oynayanlar az maçta çok para almak isteyenler için bir sistem bu formül Şimdi bakın 398 0'dan 1'e 0'dan 0'a 1'den 1'e 3 ihtimal oynuyoruz. 401 0'dan 1'e 1'den 1'e 0'dan 0'a 405 bu Real Madrid maçı 2'den 2'ye 0'dan 2'ye oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi yukarıda birinci satırda bakın en birinci satır diyor. 1'de soldan sağa 9 kupon soldan sağa 398 3 ihtimal verdik ya 0'dan 1'e 3 tane bir kere yazıyoruz. İkinci ihtimalin 398 sıfırdan sıfıra üç tane yazıyoruz. Altta birinci satır devam ediyor bakın. 398 birdenbire yazıyoruz. Üç tane yan yana. İkinci satıra geldik. 401 e aldık. 401 3 ihtimal verdik. Birer tane yazıyoruz. Bakın sıfırdan bire birdenbire sıfırdan sıfıra. Devamında 401 yine aynı şekilde sıfırdan bire birdenbire sıfırdan sıfıra. Altta ikinci satır devamında yine sıfırdan bire birdenbire sıfırdan sıfıra birer tane yazıyoruz. Yukarıda aldığımız seçeneği 401'e soldan sağa yazıyoruz. Üçüncü seçeneğe üçüncü satıra geldik. 405'in bakın yukarıda. 405'e 0'dan 2, 2'den 2'ye dedik ya. Burada 0'dan 2'ye oynadık. Komple banco bütün kolonlara yukarıda, sağ, soldan sağ bakın üstte de altta da üçüncü satır devamında da 405'e 0'dan 2'ye dedik arkadaşlar. Tekrardan yine uyarıyorum. Bunu oynamasanız bile sistem bu şekilde kurun. Özellikle ilk yarı, ikinci yarı oynuyorsanız arkadaşlar. Az maçta fazla ganyan elde etmek istiyorsanız bu sistem önemli. İlk yarı ikinci yarıları tahmin edebiliyorsanız bu şekilde kurun. Bakın burada 3, 6, 7, 8 tane seçenek var. 8 tane ihtimali değerlendiriyoruz. 3'ün 3'lü ve ikili kombinasyonları devam ediyoruz. Yine perşembe günü maçlarımız aynı. Biz önceki 9 kuponda şimdi tekrar bir 9 kuponda yukarıdan aşağı 9 kupon bakın. Her yukarıdan aşağı bir şey 3. birinci kupon, ikinci kupon diye altlarına yazdım. Şimdi birinci satıra bakıyoruz yukarıda. 398 ne demiştik? Üç tane sıfırdan bire, üç tane sıfırdan sıfıra, üç tane birden bire. Bakın 398 sıfırdan bire yazdık 1. satıra. Devamına sıfırdan sıfıra yazdık. Altına 1. satır devamına birden bire yazdık. Üç ihtimali de kullandık. Yani ihtimalle değiştirmiyoruz. Sadece sondaki seçeneği değiştireceğiz. 401 dedik. Sıfırdan 1'e 1'den 1'e 0'dan 0'a 3 ihtimal vermiştik. Yan yana soldan sağa birer tane yazdık bakın. İkinci satır devamında da 0'dan 1'e 1'den 1'e 0'dan 0'a altta da yazdık. Üçüncü satıra geldik. 405 biraz önce 0'dan 2'yi kullanmıştık. Şimdi bu real markete verdik. Burada 2'den 2'ye dedik. 405'e 9 kupona birden hepsini 2'den 2'ye yazdık. 9, 9, 18 kupon arkadaşlar. 3 bir yazsanız altına da bir tane 2 tane... Banko çeklediğinizde eklediğinizde verdiğiniz parayı 6'ya 7'ye katlama şansı var. Çünkü kayanları yüksek ilk yarı ikinci yarı olduğu için. Son olarak bir daha uyarıyorum. Bu maçları aynısıyla oynamak zorunda değilsiniz. İsterseniz oynayın. Altına da banko iki tane bir tane maç yazın bütün kuponlara. şansınız nereyin. Ama ilk yarı ikinci yarı oynuyorsanız sistemi bu şekilde kurun. Üç tane maç seçin. iki tane maça üç ihtimali verin. Bir tanesine de iki ihtimali verin. Üç ihtimali üçün ikili kombinasyonları gibi düşünün. Bu şekilde yapın arkadaşlar. Bankomaşı da yazın altına bir tane ya da iki tane. Ondan sonra parayı alın. Keyfinize bakın. Sağ alttan tıkladığınızda bütün videolarımız orada. Bizi izlemeye devam edin. Her gün video yayınlamaya devam ediyoruz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlemeye devam, beğenmeye devam.